Selam herkese. Ee, uzun bir yerden sonra kanala geri dönmek açıkçası çok iyi hissettiriyor. Şu an ya yani motivasyonum aşırı yüksek neden bilmiyorum. Aslında hiç uymuyorum. Bundan da biraz bahsedeceğim. Ama bu süreç içerisinde beni hala destekleyen, abonelikten çıkmayan küçük de olsa bir grup var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana kendimi çok iyi hissettirdiniz. Aynı zamanda bu süreç içerisinde abone olmayan ama sürekli soru soran kişiler var ve bu sorular bazen aslında tekrara girdi. Ben mümkün olduğunca yanıtlamaya çalıştım ama sizler de çok teşekkür ediyorum. Bugün öncelikle kendimi tanıtayım. Kanala yeni gelenler için hoş geldiniz. Ben Ece. Ece Melisa Çelebican. Kanada'da uluslararası ticaret hukuku, gümrük hukuku ve kamu ihaleleri üzerine avukatlık yapıyorum. Eğitimimi Kanada'da tamamladım. Ee, bunu özellikle söylüyorum çünkü çoğu zaman e, sizlerden gelen mesajlar işte kanadada nasıl akredite olabilirim gibi oluyor. Bunun sebebi de çektiğimiz bir video. Ee, maalesef ben bu süreçten geçmedim. Mümkün olduğunca sizi e, geçen arkadaşlarıma belli eyaletlerde yönlendirmeye çalışıyorum. Ee, ama hani bana benim bu süreçten geçtiğimi düşünürseniz, bu yanılgaya düşerseniz diye bunu da belirtmek istedim. Evet. Küçücük bir kimimden sonra, e, ne iş yapıyorumdan sonra biraz aslında neden buralarda yoktum bundan bahsetmek istiyorum. E, beni Instagram'da takip edenleriniz var. E, bu kişiler biliyor ki e, küçük bir bebeğimiz oldu bu süreç içerisinde. Aynı zamanda e, e, aslında ben YouTube'a girdiğimde yani bu küçücük olsa iki videomu yayınladığımda e, iş yerimde çok e, rahat bir süreçten geçiyordum. Yani biraz işlerimiz... Ee, yoğun değildi açıkçası. Kolay bir dönemdi bizim için. Ee, bazen böyle oluyor. Bizim işlerimizde, iş dönemlerimizde genelde biraz roller coaster gibi açıkçası inişe çıkıştığı zamanlarımız oluyor. Rahat geçirdiğimiz zamanlar daha az tabii ki yoğun zamanlara göre ama böyle bir dönemimiz vardı. Ee, bu dönemde başlamıştım. Sonra pandemi girince e, belli hukuk e, sektörlerinde, hukuk alanlarında aslında çok... E, yani işten çıkarmalar bile gerçekleşti ama biz şanslıydık çünkü uluslararası ticarette böyle dönemlerde e, bir patlama yaşanıyor, işler çok fazla artıyor e, sektörel olarak. O yüzden e, bizim çok yoğunlaştığımız bir dönemdi. Sonra zaten hamile kaldım ve tabii enerji düşüyor. Hamile kalanlar varsa aranızda, çocuğu olanlar e, bilir. E, yani zorlu bir süreçti işte mide bulantısı vesaire şu bu derken. E sonra doğum. E, doğumdan sonra zaten tamamen hani farklı bir karaktere bürünüyor insan. E, yani bir kimlik çatışması içerisine giriyor sanırım. Bir de iş yerimden bu kadar uzun kaldığım bir dönem hiç olmamıştı. E, okuldan da. Yani şöyle söyleyeyim herhalde ilk kez yani tatil diye adlandırmak istemem bunu. Çünkü gerçekten benim için de çok büyük bir öğrenme dönemi ve e, yani bu learning curve dediğimiz öğrenme açısı çok inanılmaz yani fazla dik yani ve kesinlikle her gün yani çocukla uğraşmak çok daha zor işten <gülüyor> bunu söyleyebilirim. Bunu geçen gün iş yerime gittiğimde de söylemiştim ve çocuğu olan herkes gerçekten buna katılıyor. Çok zor çocuk düşünenlere buradan küçük bir tavsiye her şey arkadaşlarımız söylediği kadar kolay değil. <gülüyor> Ve mümkün olduğunca çocuk olmadan önce çok uyuyun. Çünkü gerçekten şu an uyuyor mesela. E, Monitör burada ne zaman uyanacak diye e, 30 dakikalık uykusundan deliriyorum. O yüzden e, bol şans diliyorum yeni e, çocuğu olan bütün ailelere. E, şimdi... E, bu konuyu da kapattığımıza göre neden burada yoktum? Bundan sonra videoları çekecek miyim? Çok fazla mesaj aldım sizden bu süreçte. Öncelikle abone olmayan arkadaşlardan çok fazla mesaj alıyorum. Çünkü hani abone olunca ister istemez bildirim geliyor 3 5 yukarı hani biraz aşina oluyorsunuz isimlere. Bir de çok küçük bir şey olduğu için. Abone olmayan arkadaşlardan abone olun ki soruları tekrar tekrar yanıtlamak zorunda kalmayayım. Ee, benim için de çok zor oluyor. Takdir edersiniz ki hani yeni annelik iş vesaire şu bu derken şu an bir de üstüne hani gümrük e, konusunda uzmanlaşmak için ayrı bir sertifika programı içerisindeyim. Dolayısıyla zamanım zaten oldukça kısıtlı. Mümkün olduğunca yardım etmek çok istiyorum. Hepinizin sorularını cevaplamak ama olur da kaçırırsam videolara abone olursanız sizin de eminim sorularınıza yer vereceğim. Evet. İkincisi ne tip sorular geldi? Bunları bir şöyle bir geçeyim kısa. Eğer bunların içinde olmayan e, sorularınız varsa lütfen aşağıya yorumlara bırakın. E, özelden yazmaktansa çünkü e, sizin aynı sorulara sahip olan arkadaşlar belki yorumunuzu beğenir e, ve bu böylece biz de hani daha çabuk bu konulara yer vermiş oluruz. Birincisi Kanada'ya bu dönemde çok fazla Türk geldi. Ee, Hoşgeldiniz hepiniz. Ee, gelenler ve izleyenler varsa ve avukatlardan da çok fazla göç oldu. Bu arkadaşlardan inanılmaz fazla derecede soru alıyorum. Çoğu işte paralegal mı olsam, JD mi yapsam, JD yapmanın işte avantajları, dezavantajları nelerdir? LL'mle kıyaslayınca avantajları, dezavantajları nelerdir? Aslında bu soruya e, Demet'de olan videomuzda çok küçük değinmiştik ama bunun üstüne tek tekrar e, bir video çekmek istiyorum. Çünkü JD tamamen farklı bir olay. Ee, ve hani gerek İngilizce seviyeniz olsun gerek başka şeyler olsun birçok faktör var göz önünde bulundurmanız gereken bu yola girecekseniz ee, o yüzden e, bununla ilgili bir video çekeceğiz mutlaka para ilgili de bir video çekeceğiz benim görüşüm zaten biliyorsunuz ben daha önce açıkçası bahsetmiştim ben hani çok fazla sıcak bakmıyorum diye ama e, yani herkesin kendi tercihine hani saygı duyuyorum sıcak bakmamamın sebebi de hani direkt para olanlar için değil Türkiye'den gelip mesleğini çok sevip Burada paralegal olmak isteyen arkadaşlarım, ben e, intellectual olarak yani e, e, kendilerinin tatmin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani iş verimi olarak. E, çünkü avukatlarla birebir aynı iş yapmıyorlar belli sektördeki insanlar. Hangi alanda çalıştığınız çok önemli avukatlıkta. E, bunun dışında hangi alanı seçmeliyim, ne yapmalıyım diye soranlar çok. Hangi dersleri almalıyım diyenler çok. Liseden buraya gelen arkadaşlardan çok fazla şey sorusu alıyorum. Yani üniversitede ne okumalıyım, sınavda nasıl başarılı olabilirim vesaire gibi. Bu konularla ilgili çok çok fazla soru alıyorum. Onun dışında en fazla aslında buraya gelince akreditasyon süreciyle ilgili soru alıyorum. İş bulmakla ilgili çok fazla soru alıyorum. Staj yeri bulmakla ilgili. LLP L, LPP, LPP sanırım yani Law Practice Programı LPP olması lazım. Staj yerine farklı bir program var burada avukat olmanız için o süreci tamamlamanız gereken. Bununla ilgili çok fazla soru alıyorum. Bu arada arkadan bir küçük bir inşaat sesi geliyor sanırım yan komşumuz. Kusura bakmayın siz de duyuyorsanız. Sanırım bu kadar atlamış olduğum muhtemelen sorular vardır. Çünkü çok Fazla kişiyle bağlantıya geçtik bu süreçte. Sizin sorularınıza yer vermediysem dediğim gibi lütfen aşağıya yazın. Şimdi benimle çok bağlantılı bir konu hakkında konuşmak istiyorum bugün. Kendim de açıkçası bu annelik sürecinden geçerken öğrendim. Kanada'daki desteği annelik zamanında maternity and parental benefits dediğimiz şeyi. Yani hem annelik izni alan kişiye hem de genel olarak anne ve babaya bu dönemde verilen haklar ve finansal destek. Bu arada Kanada'nın web sitelerine yani bu bilgileri aldığım web siteleri aşağıya bırakacağım yorumlara. Siz de bakmak isterseniz yani İngilizceniz yeterliyse lütfen kendiniz bakın. Çünkü çok fazla detay var. Belki ben yer vermemiş olabilirim. Benim... Yani bu konuda sonuçta uzmanlığım değil, sadece kendi tecrübemi anlatıyorum. O yüzden e, siz kendiniz bakmanız her zaman daha temiz bir bilgiye yol açacaktır. E, maternity benefitle başlayalım. Yani hamile kalan kişinin annenin e, e, sahip olduğu benefitlere. Bu benefitler e, doğumdan 12, 12 hafta öncesine kadar başlayabiliyor e, ya da doğurduğunuz günden itibaren başlayabiliyor. Eee doğduğunuz günden itibaren başlayınca da yani hangisi daha geç süre ise maksimum 17 haftaya kadar özürlüyön maksimum 15 haftaya kadar bu benefitten yararlanabiliyorsunuz ve maksimum e, finansal destek ise haftalık 638 dolar tekabül ediyor şurada bunun altını çizmek çok önemli e, 638 doların işte vergi dahil yani bunlardan belli bir meblağ düşülüyor nasıl maaş aldığınızda işte e, EI düşülüyorsa e, ne bileyim işte CPP düşülüyorsa bu miktardan da vergi düşüldükten sonra tabii ki elinizde geçen miktar 638 dolar olmuyor haftalık ama e, maksimum e, Tabloda değerlendirdiğimizde 3 aşağı 5 yukarı elinize işte 2000 dolara yakın bir para geçiyor ya da biraz daha fazla. Bundan sonra da standart parental benefit'e geçiliyor. Standart parental benefit'te ise 40 haftaya kadar iki ebeveyn arasında paylaşabiliyor bu benefit'i. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi eğer Türkiye'de nasıl bilmiyorum fakat babalık izni de, yani babalar da burada en az anneler kadar aynı haklara sahip. Standart parental deneyimiz 40 haftayı iki ebeveyn kendi arasında bölüştürebiliyor. Diyelim ben 20 hafta almak istedim eşim 20 hafta almak istedi. Bunu da, bu dönemde ikimize de kendi gelirimize göre çalıştığımız miktarın yani maaşımızın %55'i belli bir kepe kadar bu da 638 dolar olarak belirlenmiş devlet tarafından bize veriliyor çocuğumuza birlikte vakit geçirmemiz için şimdi bu 40 haftanın önemli olan kısmı şu Ben e, benim işim bu dönemde e, e, eşim bu dönemde iş değiştirdi dolayısıyla onun böyle bir e, e, geçiş sürecinde yani izin alması olasıydı fakat biz bunu istemedik e, en azından bu çocuğumuz için e, dolayısıyla ne oluyor ben tek başıma aldığım için bunu benim maksimumum parental standart parental benefit altında 35 hafta yani 40 haftanın yalnızca 35'ine bir ebeveyn olarak ben kullanabiliyorum. Aynı şekilde eşim sadece tek başına alsaydı da o da 40 haftanın yalnızca 35'ini kullanabiliyordu. Ee, şunu söylemek önemli burada 15 haftanın üstüne 35 yani ilk 15 hafta bahsettiğimiz gibi maternity benefit üstüne 35 haftada standart parental benefit isteğinizi kullanırsanız o zaman e, totalde 35-15-50 haftalık bir e, devlet yardımını alma hakkına sahip oluyorsunuz. Ee, bu da yaklaşık bir seneye tekabül ediyor. 52 değil. Çünkü e, benefitlere başvurduğumuz tarihten itibaren e, yanılmıyorsam ilk iki hafta zaten size benefit verilmiyor. Dolayısıyla hani bir seneye kabul e, ediyorsunuz siz bu benefit aldığınız süre boyunca. E, bir senelik izne çıkmak isteyenler için bu tabii ki bahsettiklerimiz. Neydi? Maksimum 15 haftaya kadar e, doğum izninizi 12 haftada doğumdan 12 hafta önceden başlatmak e, inisiyatifine sahipsiniz ya da doğduğu günden itibaren bebeğiniz izne çıkma hakkında sahipsiniz yasal olarak. Tabii ki sizin işyeriniz daha fazla e, imkanlar sağlayabilir. o e, Onu bir kenara koyuyoruz. Bunlar hani minimum devletin ve bütün işverenlerin sağlaması gereken koşullar. E, bahsettiğimiz gibi doğumdan 17 hafta sonrasına kadar da bu maternity benefit kullanabiliyorsunuz ekstradan bir de parental benefit var yani combined. Şimdi bir de e, bu 12 ay minimum 12 ay e, bir hak 18 aylık hakkınız da var. 18 ay olunca ne oluyor? Devlet size haftalık 638 dolar vermiyor. Bunu yerine maksimum yani 12 ayda alacağınız benefiti 18 aya bölüyor. Maksimumdan hesaplarsak bu işte geliriniz çok yüksek örnek veriyorum 383 dolara kadar haftalık totalde zaten aynı paraya tekabül ediyor. Extended Parental Benefit adı altında geçiyor bu. Extended Parental Benefit'te maksimum 69 hafta iki ebeveyn arasında bölüşülebiliyor. Tek bir ebeveyn ise maksimum 61 hafta bu benefiti alma hakkına sahip oluyor. Ee, öncesinde kaç hafta çalışmalı buna biraz değinmek istiyorum. Ee, bu benefitlere eligible olmak için yani bu benefitleri almaya hak kazanabilmek. Benefitleri almadan önceki 52 haftalık sürede eğer... 22 Eylül 2022 tarihine kadar başvurduysanız 420 saat çalışmışlığınız olması gerekiyor. 24 Eylül 2022 tarihinden itibaren başvuruyorsanız ise 600 saat sigortalı olarak çalışmış olmanız gerekiyor. Yani bu ne demek? hani ay ödemeniz yapıldı, sigortalı olarak çalıştığınız belli bir miktar sizden kesinti oldu. Ee, vatandaş olmak gerekir mi? Bu soru önemli. Ee, Kanada'nın web sitesine göre vatandaş olmak gerekmiyor ee, ama bu demek değil ki çalışmış olmak gerekmiyor. Sin numaranız var ise çalışmışlığınızı doldurduysanız o zaman vatandaş olmanıza gerek yok. Bu süreç içerisinde Kanada'da çalışmışlığınız varsa eğer o zaman e, yine e, benefitleri almaya hak kazanıyorsunuz. Düşük gelirliyseniz e, bu da önemli. Düşük gelirliyseniz ek olarak bir family supplement dedikleri aileye ek gelir e, katkısına e, almaya e, hak kazanabilirsiniz. Eğer e, aile geliriniz 25.921 doların altındaysa bu e, net gelir. E, ve e, bir çocuğunuz varsa eğer 18 yaşın altında en az bir çocuğunuz aynı zamanda Kanada Child Benefit'i alıyorsanız yani bunu hak kazandıysanız o zaman aylık e, belli bir miktar Family Supplement denilen bir benefit daha ekleniyor sizin e, e, benefitlerinize ve sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Zaten siz başvuru yaparken e, form 1 saat falan sürüyor bu arada yapmanız gerçekten hani öyle yazıyor ve sürüyor bu. E, size aylık gelir Pardon yıllık gelir miktarınızda, eşinizin yıllık gelir miktarını bunların hepsi soruluyor. Bunlar da doldurduktan sonra otomatik hesaplanan miktar eğer zaten ailenizin net geliri, belir miktarın altındaysa burada belirtilen yaklaşık 25 bin dolar gibi. O zaman size aylık ek ödemeler yapılmaya devam ediyor. Başvuru nasıl yapılmalı? Şimdi buna gelelim. Başvuruyu e, birçok insan soruyor bu arada tekrar söylüyorum. Türk gruplarında kanada.ca web sitesinden yapılıyor. Aşağıya bırakacağım linki. E, gerekli bilgiler, sorulan gerekli bilgiler bunlar önemli. Çünkü hani elinizde hazır bulundurursanız e, doğumdan sonra yapıldığı için birçok şey. Çok zamanımız olmuyor gerçekçi olalım e, anneler olarak. İşte emzirdin, emzirmedin, mamasını verdin, vermedin vesaire derken çocuk uyudu uyumadı zaman kalmıyor. O yüzden elimizde bulundurursak daha çabuk yaparız. Kişisel bilgileriniz gerekiyor. Son 52 haftada çalıştığınız e, yer, işveren isimleri, adresleri, telefonları vesaire, kontak kişisi. İşten çıkış yaptıysanız bu süre içerisinde neden çıkış yaptınız? Çıkarıldınız mı, ispam ettiniz, neden vs. E, sizin adresiniz, sin numaranız, e, diğer ebeveynin sin numarası çünkü gelirleri teyit ediyor e, CRA'yı. Anne ve babadan birinin doğumda e, var olan soyadı. Sanırım sizin vatandaşlık bilgilerinizle eşleşiyor burada. Banka bilginiz. Nereye yatırılacağına dair işte transit numaranız veya Rekant numaranız. E, çocuğun tahmini doğum tarihi. E, bunu neden Su tahmini olarak söylüyorlar? Due date'i. E, çünkü e, aslında benefitlere doğumdan önce de başvurabiliyorsunuz. Onu da birazdan geleceğim. Ya da çocuğunuzu eğer... E, Adopt ettiyseniz, evlatlık aldıysanız, o zaman evlatlık aldığınız ajansın e, bilgisi ve tarihi, yani ne zaman baş, e, evlatlık aldığınıza dair, çocuğun doğum tarihi, e, eğer farklıysa, az önce bunu söylemiştim, due date'inizde doğmazsa eğer çocuk ki çoğu zaman hani böyle olmuyor, sezaryandıysa. Ee, o zaman telefon edip daha sonradan servis Kanadayı direkt bildirebiliyorsunuz çocuk doğduktan bir haftaya içinde yaparsanız hani çok çabuk işliyor işler. Hem bu sayede de mesela ben e, başıma geldiğinde e, hemen telefondaki e, kişi onaylamıştı benim e, başvurumu. Ve böylece süreç benim için çok hızlı gelişti. Yani bir 28 gün falan beklemek zorunda kalmadım web sitesinde söylenildiği gibi. Benim hemen önümüzdeki ay, bir sonraki hafta benefitlerim devreye girdi sanıyorum. Bir ya da iki hafta sonra. Ee, bunun dışında Record of Employment denilen iş yerinizin e, sizin çalıştığınıza dair bir kayıt e, yazısı var. Bunu iş yeriniz bildiriyor. Bunun iki çeşit bildirilme şeyi var. Bir tanesi elektronik olarak iş yeriniz e, bunu Direkt sabit edebiliyor Eğer bunu yaparsa çok güzel hani her şey çok iyi işliyor telefonda diyelim aradığınız bir hafta sonra doğru ondan teyit ettiniz her şey hazır onayınız direkt giriyor Eğer öyle olmuyorsa o zaman paper bir şekilde veriyorlar size normal bir kağıtta kağıdı da sanıyorum servis kanalaya götürmeniz gerekiyor Ben bunu yapmadım ama hani işlem bir tık daha yorucu oluyor. Ee, eğer elektronik yapma imkanınız varsa işvereninizden hani bunu söylemeniz daha iyi olur. Eğer yoksa tabii ki götürmeniz gerekiyor. Ama yani bu da hani çok büyük bir şey değil. Yani götürüyorsunuz, veriyorsunuz. Ee, onun dışında bahsettiğim gibi bu application süreci bir, başvuru süreci bir saat sürüyor yaklaşık. Ee, fakat şöyle bir şey var. Hani oldu da işiniz çıktı ortasında. Kayıt ediyorsunuz. 72 saat içinde bütün bilgileriniz kayıt altında tutuluyor. Ee, ve sonra devam edebiliyorsunuz istediğiniz zamanlarda kaldıysanız. Ee, sonra ne oluyor? Buna gelelim. Sonra az önce belirttiğim gibi 28 gün sonra yaklaşık benefitleriniz devreye giriyor. Ha, ne oluyor? Şimdi e, iki şey oluyor sonrasında. Bir tanesi e, benefit statementınız. Yani size aylık ödemelerin ne kadar yapılacağına dair bir bilgi geliyor. Ve access kod dedikleri siz telefonda aradığınızda... E, ya da internete girerken bir güvenlik kodu gerekiyor. Bu güvenlik kodunu size gönderiyorlar. Bu güvenlik kodunu tabii ki hani benim söylememe gerek yok ama kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Dört haneli bir dijital numara bu. Bilgi almanız için, sizin bütün işlemlerinizi internete gerçekleştirebilmeniz için güzel bir kolaylık. İkincisi işte başvuru tarihinden 28 gün sonra yaklaşık benefitleriniz geliyor. Bahsettiğim gibi benim kendi... 1-2 hafta sürdü ama ben telefon ettim. Ee, bir eksik var mı diye, eksik doküman var mı diye teyit ettim. Size de bunu çok tavsiye ederim. Ee, özellikle telefonda hani zaten sıra bekleme gibi bir şey ben aradığımda çok beklemedim açıkçası. Yani 5-10 dakikada hemen oldu. Ee, ki bu Kanada standartları için çok hızlı bence. Ee, CIC'yi arayıp mesela örnek veriyorum. Hani bir saat, 2 saat beklediğim olmuştu zamanında. O yüzden 5-10 dakika hiçbir şey. Eee... Değişiklikler bunlardan bahsedelim. Şimdi e, eskiden her hafta bir gelirle ilgili bir şey göndermeleri gerekiyormuş insanların. Artık böyle bir şey gerekmiyor. E, eğer diyorlar işte çalış... Yani daha doğrusu hani bende gerekmedi. Belki bazı kişilerden istiyorlardır bilmiyorum neye göre istiyorlar ama... E, benim tecrübemde şöyle bir şey oldu. Hani bize bir şey bildirmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir çalışma ya erken dönme söz konusu olursa ya da ek gelir söz konusu olursa o zaman lütfen bildirin. Benim tecrübem bu şekilde. Ama e, bazı kişilerden çünkü web sitelerinde yazdığı için bunu söylüyorum. E, hala belki e, yani isteme hakları var tabii ki ama belki istiyorlardır. E, realde ne oluyor bilmiyorum. İşte her hafta e, paranızı yatırmadan önce ya da iki haftada bir ya da aylık belli bir işte bir şey e, bildirmenizi istiyorlar sizden. İşte finansal olarak bir şey kazandınız mı vesaire gibi. Şimdi e, neden teyit etmeniz önemli dedim. Yani tabii ki yani herkesin gelir durumu farklı. Çok ihtiyacı olan vardır paraya, ihtiyacı olmayan vardır. İhtiyacı olmayan kişinin bile, yani kenarda birikmişiniz varsa bile bu benefitlerin hemen devreye girmesi sizin yararınıza. Neden? Çünkü benim işyerim, ki eminim birçok işyeri de böyle, önce benim bu prosesimin başarıyla sonuçlanmasını bekledi. Kendi benefitlerime top up yapabilmeleri için. Top up nedir? Bu önemli. Ee, bazılarınızın böyle bir imkanı olmayabilir fakat e, corporate sektörde çalışan arkadaşların e, ya da devlette çalışan arkadaşlar bileceği gibi devletin verdiği belli bir meblağ üzerine işte de size destek üzerine bu arada kusura bakmayın sürekli monitöre bakıyorum uyandım uyanmadım diye e, devletin verdiği meblağ üzerine sizin şirketiniz e, kendisi inisiyatif kullanarak belli bir e, parayı tamamlayabiliyor. Yani benim e, işte oradan buradan duyduğuma göre e, örnek veriyorum işte %90 mesela çok iyi bir şey. E, siz diyelim işte 5000 dolar maaş alıyorsunuz aylık e, net bahsediyorum. İşte 5000 doların e, aylık işte 2000 doları devlet veriyorsa geri kalan 3000 dolarının ya da işte %90'ına kadar sizin şirketiniz tamamlayabiliyor. Tabii ki genelde özel sektörde e, bu süreç bütün maternity leave'iniz, annelik izniniz sürecinde olmuyor. Genelde işte çok iyi bir firmada çalışıyorsanız 6 ay, 7 ay Yani maksimum aslında ben 6 ayı gördüm açıkçası. Yani kendi tecrübem. Ayrıca iyi yerlerde çalışan arkadaşlarımdan da 6 ayı gördüm ki Hukuk sektöründe bu çok çok iyi bir şey. Çünkü büyük firmalarda işte Seven Sisters vesaire firmaların bazıları bunu yapmıyor. Mesela 3 ay yapıyorlar, 4 ay yapıyorlar. Çünkü aslında iş e, işçilerin, çalışanların çok erken işe dönmesini istiyorlar. E, bir çeşit psikolojik baskı diyelim. Ama 6 ay çok iyi bir süreç özel sektörde. Devlette çalışıyorsanız da yakın arkadaşlarımdan 12'ye kadar bu top e, devam ettiğini duydum. Yani %90, %100 oranında fark etmiyor. Bir şekilde devam ediyor. Bu süreç içerisinde tabii ki... E, Kişinin kendi hani özelinde konuşmak gerekirse mesela çoğu firma bonusunuz varsa çünkü performansa bağlı biliyorsunuz bonuslar. Aynı şekilde işte herhangi bir hisseniz varsa işte profit share dediğimiz bu da genelde performansa bağlı olabiliyor. Bu çalıştığınız miktarda bunları alamıyorsunuz çoğu zaman. Fakat dediğim gibi işte zaten hani belli bir televizyon. Kayıbınızı te telafi ediyor top up dediğimiz miktar. Çok kısa bir şekilde haklarımızdan bahsetmek istiyorum. Zaten birçoğu hani mantık çerçevesine sılan şeyler, common sense dediğimiz. E, fakat bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Ben yine de altını çizmek isterim. Özel sektörde özellikle, ben kendi özel sektörde çalıştığım için bahsetmek istiyorum. E, çok fazla kadın erkek arasında eşitsizlik var. Gerek terfi anlamında olsun, gerek e, maaş anlamında olsun. Aynı yaptığımız işten bazen kadınlar olarak ki çoğu zaman aslında dünyanın her yerinde de böyle, Kanada'da da böyle bu arada aynı iş için daha küçük bir maaş alıyoruz, daha az bir maaş alıyoruz. Bu haksızlık mı? Haksızlık. Peki hamilelik izine çıktığımızda ne gibi etkileniyor bu haklarımız? Şöyle ki hem Caribbean Human Rights Act altında hem Ontario Human Rights Act altında hem de Employment Standards Act altında yani çalışma kanunları altında ve insan hakları kanunları altında eyalet ve Kanada bazında federal bazda belli haklarınız korunuyor. Bu haklardan bazıları nelerdir? Birincisi mesela hukuk gibi sektörlerde her sene tarifi hakkınız var. Bu terfi otomatik olarak yapılır çoğu zaman ve maaşınızda belli bir artış gözükür. E, Türkiye'de küçük bir zam oranı gibi değil ya da Kanada'da küçük bir zam oranı gibi değildir bu. E, büyük mevralardan bahsediyoruz. Yani her sene 10 bin dolar, 15 bin dolar bazen 20 bin dolar çalıştığınız e, şirkete bağlı olarak e, maaşınız artar. Bunu maaş konusunu hukukta nereden görebilirsiniz stajlarda vesaire ayrı bir şekilde çekeceğim çünkü aslında çok transparent bir şey Kanada'da şeffaf bir şey ve e, hani belli şirketlerde ne kadar maaş veriliyor her yerde görebiliyorsunuz o yüzden hani bunu söylemekte herhangi bir sakınca yok e, kimse için e, herkesin bilmesine dairce yarar var e, o yüzden. E, bu terfi durumlarında kesinlikle şir şir şirket sizin aleyhinize bir şey yapamaz. Siz sadece hamilesiniz ve izin ayrıldınız diye. Yani örnek veriyorum ben mesela benim hakkım 10 bin dolardır. Ben bu sene izindeyim. Bir senelik bir izin ayrıldım ben. Seneye döndüğümde şirketin bana diyemez ki senin maaşına 10 bin dolar arttırma yapmadık. Çünkü sen annelik izindeydin. Böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü e, o zaman benimle aynı sene giren ya da benden bir sene küçük olan erkek çalışan benimle aynı maaşta çalışmaya devam eder. Ben döndüğümde ve bu aslında bir haksızlığa sebep olur. Dolayısıyla böyle bir şey sizin şirketin size yapamaz. İkincisi, hukuk özelinde konuşuyorum yine. Partner track dediğimiz bir şey var. Bu nedir? Sizin girişinizden partner olmaya, bir hukuk şirketine partner olmaya kadar yaklaştığınız süreç. Kanada'da çoğu zaman, yani her şirket de aynı değil tabii, 3 aşağı 5 yukarı ortalama 7 senelik bir süreç bu. Eğer zaten 7 sene sonunda partner olamıyorsanız genelde, o sizin çıkış biletiniz gibi bir şey oldu. Yani artık çıkmam gerekir, farklı bir şirkete gitmem gerekir diyorsunuz. Bu süreç siz sadece hamilelik iznine ayrıldığınız diye 8 seneyi uzamıyor. Uzamamalı, uzayamaz. Çünkü o zaman ne oluyor? Az önce bahsettiğim gibi sizden 1 sene geç giren asosiyet sizinle aynı zamanda partner sürecine girmiş oluyor. Bu yine haksızlığa sebep oluyor. Erkek asosiyet'ten bahsediyoruz. Ee, tabi o yani o da aynı şekilde ebeveyn ikisine ayrılmadıysa ki çoğu zaman ayrılmıyor yine kadınlara ayrılıyor ee, son olarak siz işveren e, siz işverenin siz hamlesiniz diye tabii ki bu çok genel bir şey hepiniz bilirsiniz sizi işten çıkaramaz böyle bir durumda yine kendisine dava açabiliyorsunuz eminim e, her şeyi e, her şeyin üstünden geçmemişizdir. fakat e, çoğu şeyi ben aslında burada hani toparlamaya çalıştım şu an 30 dakika video eminim kestiğimde bundan daha az olur ya da inşallah daha az olur çünkü çok uzun bir şey. Aslında bu videoları 10-15 dakikaya indirgemek istiyorum ama çok konuştuğum için olmuyor. Ee, o yüzden yani eminim aydınlatıcı olmuştur. Buna yer vermek istedim çünkü benim e, çok bir bilgim yoktu açıkçası bu e, sürece girmeden önce ve birçok hani hamilelik izinde olan arkadaşlarıma bile sorduğumda kimse böyle net bir cevap vermiyordu. Herkes işte... E, Kenardan kıydan bir şeyler söylüyor. Bazı bilgi yanlış, bazı bilgi doğru falan derken kafam çok karışmıştı. O yüzden size de web sitesini bırakmak istedim. Küçük e, bir şekilde toparlamak istedim. Umuyorum net olmuştur ama olmamış da olabilir. Olmamışsa aşağıya yorumlara yazın. E, anlaşılmayan yerleri daha net bir şekilde aktarmak isterim. Yazarken bu da benim. daha kolay oluyor benim için. Çünkü konuşurken dır dır dır hiç susmuyorum. E, o yüzden... E, yani bu konuyu da kabul ettiğimiz çok iyi oldu diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Söylediğim gibi lütfen abone olun ve sorularınız varsa aşağıya yazın. Ya bu konuda ya da işlemek istediğiniz e, konular hakkında. Çok teşekkürler. Şimdilik görüşmek üzere.